Herkes evde kendi led barını kendisi değiştirmek isteyebilir. Bu gayet doğal. Fakat led barları ulaşmak için sökmüş olduğunuz bu katmanlar, sizin bu katmanları karıştırmanız nedeniyle daha sonra performans sorunları yaşamanıza neden oluyor. Bu konuyla ilgili birçok geri dönüş alıyorum. Bunların sıralamasının karıştırıldığına dair. Aslında burada temel olarak sadece sıralama değil, sıralamadan ziyade bunların yönleriyle ilgili de karışıklıklar var. Dolayısıyla bu videoda size katmanların sıralaması nasıl olmalı, aynı zamanda yönlerin nereye bakmalı bunları tarif edeceğim ki eğer bizim Alaaddin abimiz bile, Ali abiye buradan selam olsun, o bile bunları karıştırdıysa bu kadar insanın geri dönüş yapmasında da anormal bir durum yoktur diye düşünüyorum. Önce şöyle bir işaretleme yapacağım size. Bu yönleri unutmayın. Size şimdi bunları çizili olarak anlatacağım. Öncelikle olayı şöyle bakalım. Bunu bir havuz olarak değerlendirelim. Şöyle çizeyim. Bunun adı BLU Yani Backlight Unit diye geçer. Buna havuza yandan bakıyorsunuz diye değerlendirin. Şuralarda sizin sıralanmış halde ledleriniz mevcut. Aynı zamanda Edge panel için de bu bilgiler geçerli. Edge panelde biraz farklılık var, katmanlar sayısı değişebiliyor. Bilginiz olsun. Şimdi bu BLU dediğimiz bu backlight ünitesinin bu metal olan havuzu, bu da metal olan havuzun üzerine sıralı olarak boydan böyle boydan yerleştirdiniz LED barlarınız olsun. Şimdi LED barlarınız değiştirdiniz, her şey gayet normal, bir sıkıntı yok. Fakat sıkıntı bu. Polarizer katmanları toplarken ortaya çıkıyor. İsimlerle ilgili de bir karmaşa var onu da söyleyeyim. Şimdi bu ledlerin hemen yanına serdiğiniz örtü gibi bir katman var. Bu katmanın adı reflektördür. Aynı zamanda bu havuzun tam içerisine yerleşir. Şöyle, şöyle yapayım bunu ne demek istediğimi anlarsınız. Bu led barların şapkaları dışarıda oluyor. Ancak o bunların hemen yanına havuzun tabanına yapışmış oluyor. Arada bir boşluk kalıyor şu bölüm komple boş modeline göre değişir burada bazen bazı modellerde üçgen bazılarında daha değişiklikte tutucu kuleleriniz var o tutucu kulelerde üst taraftaki polarizer katmanların ortaya doğru şöyle bir esneme yapmaması için koyuluyor buradaki sıraya göre şimdi tam şu bölüme gelecek olan katman bu bunun adı da homojen katman diye geçer. Bu homojen katmanın temel görevi led barların hüzme kırıcı şapkalarının vermiş olduğu ışıkları mümkün olduğunca dengeli şekilde ekrana dağıtmak. Onun görevi o. Dolayısıyla burada bizim en tabandan başlayacak olursak 1 numarada reflektörümüz var. Yazalım. Hemen onun üzerine gelen 2 numarada homojen katmanımız var. Şimdi homojen katmanın üzerine gelen bölüm bu modellere göre değişiklik sergileyebiliyor. Aynı zamanda bu katmanların sayısı da değişebiliyor örnek veriyorum. Bazılarında toplamda 3 tane vardır. Bazılarında 4 vardır. Bazılarında 6 tane vardır. Bu işte üretim mühendisine göre nasıl bir mimari kurduylarsa ona göre değişkenlik gösteriyor. 48 inç bir Vestel'den örnek verirsem burada homojen katman dahil olmak üzere toplamda 4 tane mevcuttur. LG'den mesela 47LB652'den örnek verecek olursam yine orada da 4 tane katman mevcut. Çok daha farklı. Az önce baktığımız yine bir Vestel üretimiydi. O gördüğünüz gibi 3 katmandı. Şimdi burada önemli olan şu. Biz reflektörü taktık, homojeni de taktık. Bunun üzerine bu sayılar bu nedenle önemli. Bunun üzerine gelecek olan 3. sıradaki bölüm bu sayıya göre değişiklik gösteriyor. Bunun sebebi de Polarizer katmanlarda sistemi nasıl e, dizayn ettiler ise bazılarında vertikal olmayabiliyor polarizer vertikal olmayabiliyor. Bazılarında da polarizer horizontal olmayabiliyor. Bunu mutlaka ama mutlaka sökerken de dikkat edin. Toplarken de bunun bir ipucu var. Bunun ipucunu da az önce videoda size söylemiştim. Şu hareketime dikkat edin demiştim. Birazdan ben bu sıralamaları yapacağım. Sıralamadan sonra bunların bir de yönleriyle ilgilenmemiz gerekecek. Dolayısıyla buraya hemen notumu yazıyorum. Buraya dikey Pol yazıyorum buraya. Dikey polarizer gelecek. Bunun hemen altına eğer var olan model ise oraya yine yatay olan polarizer gelecek. Şimdi burada aynı zamanda şöyle bir durumda var. Beşinci katman olarak bir yansıtıcı yine koyabiliyorlar. Burada hiçbir şekilde... Ben şuraya yansıtıcı yazayım size. Onu ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. Şimdi... Bunu unutmayın. Burada reflektörün yönü zaten hiç değişmez. Bunu karıştıramazsınız. O aynı şekilde takılacak. Homojen olan bölümde bazılarının bir tarafı pütürlü, bazılarının da iki tarafı da normal kaymak gibi olur. Pütürlü olan model var ise, eğer elinizdeki bu ise, o pütürlü olan, pürüzlü olan bölümü aşağı baktırmanız gerekiyor. Dolayısıyla biz şimdi burada sıralamaya yapmış olalım o zaman buraya sıralama diyeyim ben buraya da yön diye yazayım o zaman reflektörün yönü sabit bunu zaten değiştirebilmemiz mümkün değil homojen katmanın pürüzlü diyorum pürüzlü yüzeyi aşağı doğru bakıyor burada aşağıdan kastımız ne? led barları görecek şekilde yani homojen katmanımız bu ya böyle değerlendirelim bunun alt tarafı pürüzlü olan bölüm pütürlü olan bölüm üst tarafı aymak gibi olan bölüm öyle değerlendirin bunu şimdi 3. sırada ne var 3. sırada dikey polarizer var dedik şimdi burada bunu nasıl anlayacaksınız işte bu işaret önemli şöyle bir örnek vereceğim şuraya bu polarizer dediğim katmanı yatay vaziyette tuttuğunuzda eğer elinizi solundan sağa doğru kaydırdığınızda zıt diye bir ses duyuyorsanız oradaki dizilim dikey anlamına gelir. Bu da zaten size dikey polarizer olduğunu gösterir. Dolayısıyla 3. sırada bu zıt sesini duyduğunuz yer ne ise Yine ona göre karar vermeniz gerekiyor eğer yatay olarak parmağınızı çektiğinizde sesi duyuyorsanız o dikeydir dikey olarak parmağınızı çektiğinizde yine aynı sesi duyuyorsunuz o horizontal polarizer'dır ona göre yerleştirmeniz gerekiyor şimdi burada biz yön durumunu neye göre bakacağız bu katmanın, bu zıt diye bu sesi duyduğunuz katmanın hemen arka tarafı bazıları gümüş gri renginde bazıları yine beyaz ama çok parlak bir yüzeydir. Yine burada da parlak olan yüzeyinin aşağı bakması gerekiyor. O zaman 3 numarada dikey polarizerde ne diyoruz? Parlak yüzey aşağı diyoruz buna. Peki dördüncü sıradaki katman için ne diyebiliriz? Aslında az önce zaten bunun da cevabını vermiş olduk. Biz şimdi dikey olanı tespit etmek için elimizi sağa sola hareket ettirdik ve bunu tespit ettik. Yatay olanı tespit edebilmek için yine aynı hareketi yapacağız hareketin sonucu ne ise yine sıralama aynı olacak dördüncü sırada yine aynı şekilde gümüş gri veya parlak olan yüzey yine aşağı bakacak o zaman buna denden yapıyorum parlak yüzey aşağı olacak şeklinde şimdi en son bakın burada küçük bir detay var en son eğer var ise 5. katmanda yansıtıcı dediğim bölüm var ise bunun da bir yüzü pütürlü, öbür yüzü parlaktır. Ama homojen katman kadar kalın değildir o. Burada homojen katmanın tam tersine yapıyoruz. Bu sefer parlak yüzey aşağı pürüzlü dediğimiz pütürlü yüzey dediğimiz yukarı bakıyor. O zaman yine yansıtıcıda da yansıtıcı o zaman parlak aşağı diyoruz. Parlak yüzeyde aşağı gelecek şekilde bunu ayarlıyoruz. Şimdi söktüğünüz katmanları karıştıracak olursanız ben şimdi bunun bir fotoğrafını çekeceğim. Videoyu uzun uzun dinlemek istemeyen, izlemek istemeyen arkadaşlar için Videonun en sonunu fotoğrafa da ekleyeceğim. Vakit kaybetmesinler. Neticede bu videoları ben izlemek zorunda kalın diye çekmiyorum. Sadece bilgilendirmeye çalışıyorum sizi ama konular uzun olunca mevzu da uzuyor. O yüzden bazen sıkılabiliyorsunuz. Ben bunun fotoğrafını çekeceğim. Sıralama ve yön şeklinde hatta hemen şu an Çektim fotoğrafını, bunu videonun sonuna ekleyeceğim. Yazılı olarak da ben anlarım diyen arkadaşlar videonun en sonundan zaten bakabilirler. Uyarı yazısında videonun en başına ekleyeceğim. Kafanıza takılan noktalar sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar bölümüne ekleyin. Ben oradan hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışırım. Görüşmek üzere.